Ol. Abi geçen, geçenlerde bir mahkeme e, bir kişi annesini sürekli düzenli ziyaret ettiği için eşi onu mahkemeye veriyor. Ve mahkemede annesini sürekli ziyaret ettiği için boşanma sebebi sayıyor. Kimse çocukla anasını arasan gelmemesi lazım. Bir de mahkeme bunu e, suç sahip yani boşanma sebebi göstermesi bana göre çok abad bir şeydi bu. Çok abad bir şey yani bu böyle e, akla sağacak bir şey değil bu. yani bir karardı bana göre. E tabii ama tam işin e, iç iş yüzünü bilemediğimiz için tam olarak bilemiyoruz ama a, sen anlattığına göre yanlış bir karar bari. var evet. ya. Evet yani. yani bu, bu düşün... aileyi daha fazla. E daha fazla aileyi e, daha madanettiyle bu şekilde. Eğer boş, bir aile boşanma durumu gelirse, bu çocuğunu gördüğü için boşanma sebebi olursa, bu yanlış bir şeydir yani bu herkesin yani hiç mantık kabul etmeyen bir şey. İnsan mı kabul eder? Ama bu hakim nasıl düşmüş, neler deli olarak ona sürmüşler onu tam olarak bilemiyoruz bizim tabii. Bizim inancımızda, kültürümüzde yani, en değerli. Yani insanın olarak düşünsak yanlış bir şeydir. Yani kültürümüzde tek bir şeydir. Aile kavramı çok olsa bir şeydir bizim e, inancımızda, kültürümüzde. Şey. Ben de düşündüm ben. Hmm. Bize göre aile, yani bizim kültürümüzde, inancımıza göre aile olsa bir kavramdır, bir olgudur. Aile vazgeçilmez bir e, olgudur. Aileyi çok önemsiyoruz yani. Evet. Şimdi biz e, toplum olarak bir arada durmamızın e, yegane ana etkeni ailedir yani. Temel aileden başlıyor. Ba, e, aile olmasa, aile anlayışı olmasa millet de olmayız. Böyle düşünüyorum. bu evet, teşekkür evet. ederim. Şimdi anneler kutsal bir varlıktır. Hem beşeri sistemde hem de ilahi kanunda annelerin kıymeti, derecesi yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennet annelerin ayakları altındadır. Allah-u Teala Kur'an'da da diyor ki annenize, babanıza karşı öf bile demeyin. Böyle bir dinin mensupları olduğumuzdan dolayı annenin kıymetini yani yerle kök arasına sığdırmaya çalışsak da kıymetini veremeyiz. Çünkü bizim cennet kapımızın anahtarıdır anneler. Her Bu bayan ne sebepten dolayı böyle bir şey yapmış? Yani akıl almıyor. Sanki insanlıktan ve dinden öyle mahrum kalmış bir bayan, öyle bayanlar varsa vay bu gelecek neslin hali ne diyorum. Peki böyle bir karar vermesini nasıl buluyorsunuz? Hem vicdani, hem insani, hem dini böyle bir kararın yok sayılmasını kabul ediyorum. Ve o kararı da kabul etmiyorum. Yani insanca da, dince de ben o kararı kabul etmem. Bir kişinin kendi annesini ziyaret etmesi boşanma değil. O kadının ha bak annesine ne kadar kıymet veriyor demek ki benim çocuklarım da bu kadar kıymet vermesi gerekir demesi gerekirken Bilmiyorum yani böyle boşanma sebebi sayılması Çok absürt Ve saçma bir kanun karar. Bir erkek anasını babasını ziyaret edecek buna karısı karşı çıkıyorsa Ananı pardon karını evladını terk et ananı babanı terk etme diyor Allah'a emrediyor bunu Hani ana baba razı olmadan cennete giremezsin bu saçmalık yani nasıl boşarmış Böyle bir şey olamaz. Başka nedenler vardır. Ben başka nedenler arıyorum yani. Sırf dostuna gitmemiş ki, başkasına da gitmemiş. Gitmiş anasını ziyaret etmiş. Bu saçmalık. E, mahkeme boşar tabii. Kadının davasını boşanmak istedikler. Kadın hakları var çünkü. Böyle kadınlar akları yerdaklı. Bu durumda şu an öyle bir kanundayız ki, öyle bir nizamdayız ki kadınları ön ön plana koydular yani bilmiyorum. Ya tabii kadına şiddete ben de karşıyım. Ama bu şiddet yok, bir şey yok burada. Anasını babasını ziyarete gitmiş. Mahkemenin yaptığı, aldığı para sizce saçma. Saçma. olması lazım. Evet. Tarafları beraya getirmesi lazım. Konuşturması lazım. Hani psikologlar vardır zaten her mahkemede. Bunu dile getiriyor psikolog psikologlar. Hani her dört tane hakim, savcı, bir de psikolog var orada. Mahkemenin onları uzlaşması gerektiriyor. Çünkü nedenler yok. Vurma yok, kırma yok, kadına şiddet yok, bir şey yok. Annesini ziyarete gitmiş hepsi bu. Hani devlet buna öncülük yapması lazım yani. İki tarafı baraya getirmeleri lazımdı bence. Ee, bence yanlış bir karar. Çünkü niye diye soracaksanız ya bir insan ailesini ziyaret etmeyeceksin. Zaten saçma bir durum bence. Evlendikten sonra her bir değil. Her kadın ve her erkek ailesini ziyarete gider. Normal bir davranış bence. Evlenmeden önceki bir hayatı vardı onun sonuçta. Evlendikten sonra da insan aile ve babasını ziyaret etmek zorunludur yani bu. Kişiden kişiye değişebilen bir şey değil. Zorunlu kılınan bir şeydir bana göre. Yanlış bir düşünce bence